Değerli dostlar, merhabalar. Nerelerdesiniz gözümüz? Yollarda kaldı. Bugün My Life TV Türkiye stüdyolarındayız. Ve hangi programdayız? 10 numara 5 yıldız programı. Başlasın. Hocam, çocukta teknoloji bağımlılığı nasıl yok edeceksin? Evet. 10 numara 5 yıldız teknolojiyi kullanmak için 10 numara 5 yıldız TV programımızı YouTube kanalımızı izleyin. Niye? Çünkü bu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 İnternette dolaşan saçma sapan bilgiler yerine böyle akıllı tecrübelerimizden aktarıp size güncel bilgileri, iyi gelen bilgileri vermeye çalışıyoruz. Buyurun Enser Bey. Ebeveynlerin boşanması sonucunda çocuklar nasıl etkilenir? Evet, ebeveynlerin boşanması durumunda çocuk kendisinden anne babanın boşandığını, ayrıldığını düşünüyor olabilir. Yani halbuki kendisini değil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 Bozukluğu olan kişiler profesyonel yardıma ilave isteksizlikleri içinde isteğin gelmesini asla beklemesinler. İstek arkadan gelecek, başlayın. Eğer okula gidecek durumları yoksa, kalkacak kalleri yoksa kendi başlarına gelip zebellak gibi durup kalk sen yaşlı bir moruk değilsin, feşli hasta değilsin, marş marş okula demeli.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 Sosyal kaygınızda hızla azalacaktır. Hatta selam verdiğiniz, hayırlı işler dediğiniz, iyi günler dediğiniz, soru sorduğunuz, bilgi aldığınız insanlar da bir işe yaradık diye çok mutlu olurlar. Siz de e, bu cesaretsizliğinizi, özgüven eksikliğinizi kıracaksınız. Çünkü e, kaygılanacak bir şey, e, selam verdin diye kimseyi dövmezler, kimseyi öldürmezler. Niyetinizi de sağlam tutun, korkularınıza değil, Cesaretiniz de arkadaş olun gençler. 10 numara 5 yıldız programı devam ediyor. Evet. Şimdi bu şekilde devam etti. Güzel 10 soruyu cevapladık. Ee, belki de hocam devam etti, ediyor dedi. Acaba reklam mı girecek? Kesin. Reklamın en güzeli bizim buradayız. Evet. Bir sonraki programda yine devam edeceğiz. Hoşça ve dostça kalın. İyi günler.